Eşarbinı yan bağlama, Alın kurban olayım Allah'ın adını verme. Eşarbinı yan bağlama, ben söyleyeyim sen Allah'a. Bravo, bravo. Bravo. Abone değilsen kalıp artacak posit think hala pa jackal kan